Fetih Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Medine döneminde inmiştir. 29 ayettir. Sure adını bir 18 ve 27. ayetlerde geçen Fethih kelimesinden almıştır. Surede başlıca Hicretin altıncı yılında Hazreti Peygamberle Mekkeli müşrikler arasında gerçekleşen Hudeybiye anlaşması, cihat, savaştan geri kalan müdafatler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 Şahit olarak, Allah yeter. Muhammed, Allah'ın Resûlüdür. Onunla beraber olanlar, inkarcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler. Onların rükû ve secde halinde, Allah'tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün. Onların secde eseri olan alametleri, yüzlerindedir. İşte bu,